Niko sen sıkıştın mı nakitten? Ha okey tamam, badmende iş yaparız güzel. Aaa dur, evet Aa, evet evet evet evet evet evet. Biraz de. <gülüyor> arabamız hala burada. Arabamız hala burada. Ben giriş yapmayı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dostlarım ben Serdar ve hoş geldiniz hapaflarım GTA 4 e Liberty Liberty'e hoş geldiniz. Bu araba, arabamızın lastikleri söndü kadar güzel. <gülüyor> Ne kadar güzel bir şeysin ya ben seni öf, ben seni görevlerde kullanmaya çok çekiniyorum ya ben seni kaybedeceğim görevlerde ya Ama tamam hadi bu görevlerde kullanalım Elizabeth yine aynı yerde mi men ile birlikte mi kalıyorlar acaba yok yok daha ilerde yok aynı yerde Abi hayır arabam arabamı burada, arabamı döndüğüm zaman burada görmek istiyorum tamam mı lütfen Lan tüh ne var lan ne var lan ne var he he Ne var lan Ha? Ha, tamancayı görecek. Bak bak arkadaşın kaçıyor. Arkadaşın nasıl kaçardı? Arabaya at al. Arkadaşın arabada bıraktı ha. Okay, güzel. Buraya park edeyim ben de. Bu arabayı çalan var. Buraya var. Bütün mahalle yakarım oğlum. Bütün adayı yerle bir ederim. Haberiniz olsun. Bu araba benim arabam. Yarışta kazandım. Allamın teriyle kazandım. Oh hey, cómo Hey, <gülüyor> hey wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's Nico, this is Elisabetta. She's an old friend. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> She'll give you some work. Okay, thank you, Ayy. mom. <gülüyor> so, tough guy, you know about this business? Business benim göbek ötürü. <gülüyor> action. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. <laughs> not so. <laughs> For one, I won't have to listen to him talk. <laughs> <laughs> oh, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> True. <laughs> hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling. Ah, maybe. <sighs> All right, tough guy. Let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. Buena suerte. So, he seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. Where we going? Seramiklere bayılıyorum çünkü arkama yaslanıp ve elimdeki çay bardağıyla tadını bak çıkarabildiğim tadını, tadını çıkarabiliyorum yani şey güzel oluyor. Emişeli bugün, e, e <gülüyor> <a gülüyor> bugün de date e çıkaralım ya. Mişeli bugün de date çıkaralım, ayıp olmasın <gülüyor> kızım. Uzun bir süre görmezden geldik. Arabam hala burada. Oh be, Güney Bohan'daki binaya git. Gel, pek gel. Ayaklan. Peki benim, benim de gelmedi. Sadece ben gidiyorum yine. Her zamanki gibi. Hocam dur, ya, yardım edeceğim, yardım edeceğim, yardım edeceğim. Polise yardım edeceğim. 5 dakika. Ben ben e, saygın bir vatandaş değilim daha ama olacağım. Ha ha ha ha. Ya işte arabayla önünü keserek böyle yaparlar. Adamı götürüyor musun yoksa adam yürüyor mu? Adam kaçıyor gibi şu an. Çok iyi lan. Harika. Aa polis arabasına mı giriyor bu Elif Aa adam alıp götürüyorlar lan gerçekten. Polis de mi girecek yoksa? Aa süper oğlum ben bu adamları takip edeceğim nereye gittiklerini şu an. İnşallah polis binasına falan gidiyorlardır. Harika lan. Benim gittiğim yer mi gidiyor lan bunlar? Aa benim gittiğim yer burasıymış. Ulan Çevrede acaba öylece dolanacaklar mı? Yoksa gerçekten bir yere gidiyorlar mı? Işık var abi. Abi işte yani bu anladın mı? Lan git lan. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Aa ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bu? Bir şeyden kaçıyor gibi. Abi bir şeyden kaçıyor ha. Arabanın peşinden mi geçiyor? Yoo. Aa bir tane daha şey var. Aa, ben bunları yakalayacağım. Ben bugünlük görevimi yaptım. Hocam siz aynı yerden baştan geçiyor gibisiniz. Tamam siz bir şey yapmayacaksınız. Neyse günlük görevimizi de yaptık ve e, polislere e, adam yakalattık. Suçlu yakalattık. O zaman girelim hadi. Uuu aşağıda bir şey yok. Çatıya çık ve sniper tüfeği al hitmencilik oynayacağız. Okey. Çatıda sniper tüfeği mi var acaba bize? 20 silah mı verilecek acaba? Yeeeeyyy evet. Evet evet evet işte bu. İşte istediğimiz bu. Kolay gelsin hocam sana. Kolay gelsin hepinizi. Biraz sonra işe en birisini mi göreceğiz acaba? Yok. Güzel bir tık daha şanslıyız. Aha. O 25, 30 mi? Harika. 30 adam demek. 30 mermi bu tüfekle. Bu pekidir. İzleyeyim. Burada bayağı bir kişi var gibi saydım hepsini öldüreceğiz. Bakalım kaç kişi var. Eğilerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çatıda birileri var mı? Yok. Ama büyük bir ihtimalle gelir. Aa, adam el, el kol hareketleri yapıyor. Kafasını öne çıkardı. Böyle olmaz diyor bu iş. Bak bak, bak. hayır abi öyle olmaz. Hayır abi yanlış yapıyorsunuz bu işi işte. Yanlış maddeye getiriyorsunuz. Her defasında yanlış şeye getiriyorsun. Hayır. Benim gibi ateş ederseniz 30 kurşunla 30 herif öldüremezsiniz. Sen bir ölsene abi. Sniper tüfeğiyle vurduk. Tabancayla daha kolay adamı öldürüyorum ha. Herifi sırt çantasından vurdum. Çok iyi. Öldürdük hepsini. Onu bul ve yardım et. Heh. Hallettik hocam. Hepsi öldü. Orada birileri daha var. Peki iyi miyiz? Peki. Peki ne yapacağız bu durumda? <gülüyor> Peki ya sana. <gülüyor> özür dilerim. Özür dilerim. Arabam hala orada. Yeeey! Arabam hala orada. Çok mutluyum. Yemeklerinizin right well, eh? iyi. Güzel. Ben Lütfen Michelle'i şeye çıkarmak istiyorum. Bir detik çıkarmak istiyorum. Şeyden önce. Güzel arabamla. Michelle'le hep kötü arabalara detik çıkardık. Bu sefer Hak ettiği şeye çıkardım. Bu arada yeni bir şey açıldım acaba burada? Yeni bir giysici yok sanırım. Hep aynı giysiciler evet. İyi ben bir Michelle'i arayayım ya. Abi sarhoş sarhoş bu arabayı süreceğiz bir daha ha. Üff. Bu araba yok olacak. Hey Michelle, how are you? listen. Ne kadar okey bir kız ya, okeyli oluyor her şey. Yani bir Michelle'i ilk önce kendi arabasıyla DT çıkardık, sonra üzerinde kan lekeleri olan bir arabayla DT çıkardık. Yok arabasını kana bulayıp geri verdik falan. Hoş değil, Onun sonra polis arabası getirdik. Ya polis arabası da ilginç bir deneyim tabi ama. Abi aman aman aman aman, aman dikkatli sürüyoruz bu sefer. Lutomuser'i dikkatli sürüyoruz. Bu sefer güzel bir arabayla DT çıkaracağım. Aaaaamm! Sadece televizyon kanalları vardır, okey. Bir bölümde de televizyon kanallarını izleyelim ya. Nikon'un Dates fikri değil mi? Oturup Michelle'le televizyon kanallarını izlemek. Michelle! Michelle e iyi bir arabamız var Michelle! <gülüyor> Bakalım yorum yapacak mı arabaya? Hey there handsome! Come on let's get going! before. You wear my favorite outfit. Ney? Michelle'in en sevdiği kıyafet mi bu? Aa, arabayı daha önce görmemiş Michelle. Evet, güzel araba. Arabamız güzel Michelle. Bir tanem. Tatlısı artık böyle diyebiliriz tabii. İyice, şey oldu yani zaman geçti bayağı. Güzel, kıyafetimize de yorum yaptı. En sevdiğim kıyafet bu diye. Zaten iki tane kıyafet gördüm. Bir tanesi Sırbistan'dan getirdiğim kıyafet. Diğeri de burada aldım. Çünkü bütün kıyafetler aynı Michelle. Michelle! Yeminle mısın? Burada burada iki kişi vurdum ben ya. Bir tanesi masumdu. Var ya, tam nasıl vurdum? Pompalı tüfekle vurdum. Ama masum tabi şey değildi. Eve mi götür? Ya peki keşke başka yerlere daha gitseydik ya. böylece kaldık yani. Mişal bak sana bir yer göstereceğim Mişal. Neresiydi lan? Yok lan burası değildi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bak bak bak. Bak bir şeyler, şurası bizim evde var ya, yandı. Borcumuz olduğu için <gülüyor> organize suç güçleri yaktı orayı. Seni oraya götürecekti normalde buradan sonra. <gülüyor> Çok ilginç. Hava Mişal, havalar şu an çok ilginç. Senin bu soruların sorularında daha da ilginç oluyor. Araba kullanımı nasıl buluyorsun Mişal? Geçen gün Saroş falan kullanıyordum ama bu sefer de Saroş gibi kullanıyor gibi görünüyor olabilirim ama değilim bu sefer Saroş. Biraz daha bekleyelim abi. Biraz daha bekleyelim. Hemen olmaz abi daha İkinci buluşmamız mı? Üçüncü buluşmamız mı? Biraz çok çok şey yapmamak lazım. Biraz daha, birazcık daha, birazcık daha aslında böyle, birazcık daha yavaş. Niko. Ama sen de mutlu sona ulaşacaksın eminim. Elizabeth'e döneceğiz. Elizabeth'e döneceğiz. Elizabeth ama? Arkadaşlar GTA 4'ün Elizabeth sürümünde de türlü türlü yarıştlar varmış. Biliyor musunuz? Efendim Michel. değer veriyor. Hiçbir şey yok. bir şey yapmak istedim ben Böyle cevap verilmez lan. Öküz. Hayvan birazcık daha... Aa çok teşekkürler. Ne kadar naziksin. Tabii ki bir şey olursa söylerim yine konuşuruz ederiz son desene hayvan herif Biraz daha nazik olsana Roman'la mı konuşuyorsun? Kiminle konuşuyorsun? Efendim Little Jacob Aa, bak herkes şey yapıyor ya Wow Roman arayacak mı biraz sonra? Kuzen ona çalışıyormuşum hayırdır diye. Sen nereden tanıyorsun Roman? Ne yaptınız onunla? Ne olan? Ne ol oğlum ha? Kaçarsın tabi koçum ancak kaçsan. İyice bul yolduk çıktık ya. Nefret ediyorum şu an kendini É que assim que sanırım. pick up the stuff so uh I'll see you there all right. so who else still need to meet huh do you know playboy no hey playboy x <laughs> this is nico and nico is playboy what's up money playboy is going along with you i want as many people around this deal as possible bet you ready to bounce well, come on then. Çok hoş. Sana kesinlikle ihanet etmeyeceğim. <gülüyor> Hocam arabamı nasıl buldun? Lan arabam nerede? Okey. Okey ne yaptığınızı anladım. Ne yapmaya çalıştığınızı anladım. Bu benim arabam değil ama. Benim arabam bu değil. Ben böyle arabaları sevmiyorum. <gülüyor> Çok sinirlenecektim. Çok sinirlenecektim. Çok sinirlenecektim. Ama bu araba da fil gibi araba be abi. Hadi gübilelim yani. <gülüyor> İyi eğleniriz bu arabada. Patriot. Of. O Patriot şey değil mi oğlum? Çekilin yoldan. <gülüyor> Hint öyle... Hint fili geliyor. Üf bir tane daha. Hocam hadi kiminki daha güçlü ha? ha <gülüyor> benimki. <gülüyor> Motorcular ve tabi ki şey eee... John. Lost and Damned'in konusu olacak, 10 hikayesinde olacak, ee, oyunun DLC'si GTA 4'e eklenmiş başka bir hikaye, onda oynayacağız tabi. Lost and Damned'i çok seviyorum ben ya, biraz şey gibi geliyor, San Sanryas, Andreas'daki çete savaşları falan geri getiriyor, hafif öyle olaylar falan oluyor, hoşuma gidiyor yani. diyelim o zaman. Tabancayı mı alsak? E tabancayı alalım şu an. Of. Ben bunu alacağım. Burada kesinlikle hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Şüpheli hiçbir şey yok burada. Şüpheli bir durum yok yani. O yüzden yolumuza devam edebiliriz. Hocam buraya da sen Selam. A ben şey yapacaktım hey. lan. Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Ben, Hadi Come of İçeri mi giriyorlar? İçeri mi giriyorlar? Oho ben diğer taraftan hallederim ki bunları Of of Ne aldım lan ben Okey SMG taşıyorlar yine Selam Kim var burada Kimse yok ha <gülüyor> Hocam keep moving de cephane gerekiyor yani Devam devam devam devam devam devam. Uf ya fazla var. Oha yere düştü. Yer derken bayağı yere düştü hani. Çatıdan düştü. Okay, wow. Oo, onu alırım. Ah. John gitti acaba? Üf O ne? O benim bıraktığım şey mi? Pompalı mı? Benim bıraktığım pompalı sayarım Yo ben pompalıyı şeyde bıraktım. Bir tane daha vardır. Her zaman bir tane daha oluyor. Ya, burada yok. O zaman aşağıda. Okey motor araba polislerden kurtul çok güzel bir araba görüyorum burada hocam gel gel çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk lan senin şeyi de kaybettik ha bu görev gittikçe çabuk ol çabuk ol ben kaçıyorum hocam ben sadece kaçıyorum şu an çekilin çekilin çekilin suçlu geliyor suçlu geliyor sizde suçlanmak istemiyorsanız çekilin ben insanları çok güzel suçlarım ya musunuz of of of bakınız bunlar suçlandı mesela Suç ve ceza, suç ve ceza. Uhu, çabuk kaybettik. Hocam umarım iyi para verirsiniz ha. Şu an yani arabamı kaybettim, sizin arabayı da alamadım. Kötü yani. Lan buradan da geçilmiyormuş. Vay, tüküreyim. Görmediniz bunu, kesinlikle görmediniz. Benim şoförlük yeteneklerim inanılmazdır, mükemmeldir, kusursuzdur. Aa, şeye mi geldik lan? Aa, evet, bak ikinci adaya, üçüncü adaya gelmişiz affedersiniz. Arabayı zaten mahvettik, kendi arabamızda yok diyerek. Ne oldu ya Playboy iş şey yapamadın mı? Biraz aksiyon abi ne olacak ya? Oo. Adam bana para diye sesleniyor, money. Haklısın şimdi ben de ee, tabii ki <gülüyor> para kaynağı sayılırım şimdi bir noktada bir açıdan bakarsak. Evime mi geldim? Geldim lan. Ha yok. Okey, tamam tamam. Süper. Okey, Playboy X kontaklar listesinde Menimo M var orada. Evet, okey bir oraya bir gidelim bakalım. Meni bana güzel bir araba hazırlasan fena olmaz ha. Aaaa! O kim be? Playboy X'in görevleri açıldı, okey. Dur dur, mesajlar. Ne bu? Hey koç, bir şeyler oldu. Çöplüğüme gel. Okey tamam, ben portugua bağlantısını yapacağım. ne? Okay. Bu <gülüyor> <gülüyor> This show was going to make me famous. You are going to be famous. Shit. Yo Nico man, what am I supposed to do here man? I got this film genius here making me look like a transsexual or something on TV and now some punks been talking all kinds of shit too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks and too deep, man. Ellerimi çaktın. Cuz the good guys said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show's garbage. Oh, come on. We don't have the killer shot, man. <gülüyor> Jeez can Hocam para verirsen sustururum, bedava olmaz okay. bu işler. Şu hey, borçlarını okay. see that, man? You see that, man? Yo, that is <gülüyor> man. Yani. <gülüyor> param var ya. Ne, nasıl bakıyoruz <gülüyor> o paramız olduğuna. Ya? Neyse oravs şuna bineyim o zaman hazır yolda dururken ya da şuna bineyim kötü arabaya bineyim Alarmı çaldı lan kötü arabanın Olum alarm koymuşsunuz lan arabaya La buna alarm koyana kadar arabayı doğru düzgün bir araba haline getirirsin be o parayla Neyse en azından polisler beni durdurursa şey diyebilirim alarm bozuk diye Çünkü arabanın geri kalan her yeri bozuk Acaba arabayı tamire götürürsek ne olur ben olsam geçirmezdim bu arabayı bu köprüden. Vatandaşın sağlığını tehdit ediyor bu araba diye geçirmezdim yani. Yani vatandaş olmayan birinin sağlığını hala hazırda tehdit ediyormuş zaten sürücünün onu öğrendik. Benim canım çok az ha. Ki ben bir şeyler diyeyim şey yapmadan önce. Araba hala gidiyor mu lan? Araba hala hayatta ha. Herkes korkuyor tabi arabayı görünce. Bu ne abi zombi midye. Haklı olarak. Bu arabayı sit alanı inan etmediler. Tarihi eser, lütfen yoldan çekilebilir miyiz acaba? Lütfen ihtiyarlara yol verin, lütfen ihtiyarlara yol verin, bu ihtiyar arabaya lütfen yol verin, oo oh, oo oh, oo oh, oo, oh, oh, okey. Neyse en azından vardık. Hocam selam. Ha, diğer taraftan girmem gerekiyor. Asaj yıkama lan bu. Arabayı düzeltmeyecek yani, arabayı tamir ettirmeyecek. A. Yoksa ettirecek mi? Peki bütün bakımı yaparlar. Neyse bakalım. Abban okay. camlar kı cam kırılmıştı ya, Islak, ıslanacak şimdi Niko. Niko sadece banyo yapıyor. Şu an, şu an nikon ıslanması dışında hiçbir şey olmuyor buraya. Niko, <gülüyor> <gülüyor> neden ben bunu yaşıyorum? <gülüyor> Niko öylece şey oturuyor orada. Neden ben bunu yaşıyorum diye bakıyor sadece. Aracın temizlendi. Ta çok belli. <gülüyor> Arkasında kocaman bir karbondioksit kitlesi kütlesi bıraktı. En azından araba hava oluyor. de hiçbir yer yok ya. Yemek yenecek bir de yok. Bohem bir yer değil abi ya. Yapacak, giyecek hiçbir şey yok oğlum. Bir tek strip kulübü var. Onda nereden bildiğimi sormayın. Yani öyle var diyorlar. <gülüyor> bir yerden duymuştum. Roman ve Little Jacob söylemişti. Üff abi bu araba dünyaya zarar veriyor ya. Bu arabanın hayatta olduğu her saat dünyadaki, dünya atmosferdeki karbondioksit oranı 0.1 artıyor. Treni mi takip edeyim? Bunu yapacak en kötü araba bu ha. Bu adam öldüğü zaman çok utanacak. Öldüreceğimiz adam her kimse öldüğü zaman çok utanacak. Bu araba süren birisi tarafından öldürüldüğü için. Ben bu arabaya Vlad adını koymak istiyorum. Çünkü en az onun kadar ölü bir araba olacak bu bölümün sonunda. Buradan geçemiliyor muyum geçemiyorum. Okey. Okey. Şşşş yoldan çekin. Hey de nasıl hedef kaçtı lan? Oğlum uçamam ya. Om saçma. Abi neyse en azından Dandy arabayı kaybettik. dın dın dın dın Dandy araba baştan bir burada bekliyormuş. Abi elimde tabanca ile gireceğim böyle böyle işte. bütün burgerleri verin hemen şimdi şimdi istiyorum. Bakın bu kadın kadar profesyonel olamadınız be. Arkadaki silah. aa adamın silahı var diye kaçıp kork şey yapıyor ya. Bu kadın ne yapıyor? Abi ne, efendim ne isterdiniz? Hangi menüyü isterdiniz? Buyurun o menü. Buyurun bir tane Big Mac alın alın sizin olsun. Yani bu kadın kadar profesyonel olmadınız ya. Ya küçük bir kıvılcım gerekiyor sadece bu şehirde bir şeylerin yanlış gitmesi için. Araba... <gülüyor> Arabanın önünden de arkasından da duman çıkıyor şu an. Yolu mu terk etmem gerekiyor? Oğlum git lan. Adam bugün... Evine dönecek ve diyecek ki ''Hanım yine yaptılar, hanım yine yaptılar, yine üzerim arabayı sürdüler.'' Bu şehirde hiç bitmiyor bu olayı hanım. Ben bu arabayı bırakıyorum abi. Şşş, dur, dur, dur. Aman abi. Kilitli, kilitliymiş. En azından alarm yok. Çünkü o şeyin içinde daha ne kadar hayatta kalabiliriz bilmiyorum. O şeyin içinde durmak, Niko'ya zamanla birlikte bir hasar vermesi lazım. Neyse en azından daha iyi bir arabanın içindeyiz, daha güvendeyiz şu an. Zehir hasarı almıyoruz. pas hasarı almıyoruz. Sen artık durabilir misin lan? Oh. Hedef trendi elinde. Oh. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Aa dur lan yanlış adama vurmuşum. Silah silah nerede silah? Hangi dur silahlarımı saklayamadım? Nico, Castle bahçelerinde iskele sonunda buluşalım. Beş dakika beklesene hocam. Little Jackie'yi alacağım hazır buradayken. Bilinmeyen kişi, bilinmeyen bir süre için bekleyebilir aslında bekleyebilir mi ya? Bekleyebilir abi aman. İşçi iş yapalım. Tamam, adam, biraz ne? Ne? Okey, oraya gidelim o zaman. A, Oğlum yine mi bu kötü araba ya? Ben buraya bir girmek istiyorum önce. Burası ne? Ne var abi burada? Buraya neden girebiliyoruz? Güzel man... Bu mu? Sahile bakıyor, denize bakıyor. Okey size deniz manzarasını gösterdiğime göre bu binayla olan işimiz de bitmiştir. E Batman'ın kendisi yok. E kendisi de yok ya. Sadece iş yapacağız. Neyse hadi bakayım. Ben de o şerefsizlerden birini görürüm, konuşuruz, ederiz diye düşünüyordum. O güzel aksanlarını duyarız diye düşünüyordum ama olmayacak. Yapacağım bir şey yok artık. Okey demek ki bu arabalar bu işe yarıyormuş. Demek ki biz birinin işini baltaladık. Hocam, yamuk yapmayacağınız değil mi? Ben bu şeyde iyi giden bir anlaşma görmedim daha. Döverim hepinizi bak, iyi silahla çıktım. Yok, iyi silahımı alayım ha. Döverim hepinizi. Yanlış manlış yaparsanız döverim. Herkes yamuk yapmaya çalışıyor. Aa! Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz, Alligator. Parayı alamadık lan gene. Bruce efendim Bruce. I. Nico alkolündeki Perseus'a git. Tüm VIP'ler oraya gider kardeş. Kendine kıyafet al. Genetik olarak sen farklısın. Paketi sen almalısın. Sen aslansın. Oo! Yeni kıyafet mi giyebiliyoruz? Yay! Yay! Heh, Perseus'a gidiyoruz. Ooo, yeni kıyafet alacağız. Of, çok heyecanlandım. Yeni kıyafet alacağız. Yeni kıyafet alırsak hiç hiç şey yapmadan, hiç tereddüt etmeden doğrudan Michel'in yanına giderim ha. Yeni kıyafetlerini görür benim Michel. Bir de güzel arabayla alsaydık Michelle'i güzel oldu. Efendim Ne oluyor lan? <gülüyor> ne oluyor lan? Tamam. <gülüyor> <Ne oluyor lan? gülüyor> Jacob'la Elizabeth'in arasında bir şeyler oluyor sanırım. Okey. Hal bir şekilde hal Kimse dansa? A mel lan bu! Aa. Okay. Hocam en son yaptığımızda sen öldün ama. Okay. Deneme E Eko kaldırma lan. Yoluna devam et. Hadi yoluna devam et. İşimiz var. Hayırlı bir iş için geldik umarım. Tamam, tamam fark ettim. Oğlum atla atla atla atla. Atla atla Mel, Mel atla Mel. Aa, polis gelmedi bu sefer. Demek ki en son Just defa e, polisler geldiği zaman doğal bitip gitmiştir. Scripted bir şey değilmiş ben scripted sanmıştım. Hocam kullanma lan şu meridi. Kullandıkça başını belaya sokuyorsun. Baksana yardım ettik ha. Unutma bunu. Akıllı ol. Oğlum kardeş diyordu. Elife vereceğim parayı sana vereyim Barger. Ver tabi hayatını borçlusun ben normalde ama. Sen de hocam sen de. Abi bir şey söyleyeceğim burada bayağı bir polisler var ha. Çünkü burası polis departmanıymiş maibet. Kim arıyor ya efendim Brucey. Ne? Hey, Bruce, chopper chopper <gülüyor> mı? Abi oğlum bir durum lan, şey yapamıyoruz. Oradan oraya gidip duruyoruz ha. Tam burasıın yanına gidiyoruz. Haydi bakayım. En azından iyi arabası vardır. Bize iyi araba bırakıyor. Bize araba vermeye bayılıyor burası. Ama şu GC bi alamadım ya. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Burası nerede ya? Okay. Get in me. Oha, baya bildiğin helikoptere biniyormuşuz. Çüş. Okay. Wow. Oha abi wow helikopter kullanıyoruz bu kadar oyunun bu noktasında helikopter kullanmamız gerekiyor muydu emin değil ama bak diyor bu kızlar baya güzel ha, ha e ee? abi eve gitmeyelim ya olan hazır buraya gidecektim giysici ben bu helikopteri kullanabiliyor muyum sonrasında abi Michelle helikopterle bir dete çıkarsak ya böyle takım öyle bir şeyli helikopterle ah evet işte bunu yapmak istiyorum ya umarım helikopteri bana verirler ben Nereye iniyor olduğumu bilmiyorum şu an. Bir yerlere doğru iniyorum gibi görünüyor. Okey, okey. Birazcık daha şey gerekiyormuş. Özür dilerim. Camları kırdık. Helikopter. O kadar sert yer camları kırdık. Herkes kaçıyor tabii. Öyle helikopteri kullanan birisini gördükten sonra. Çok güzel. Okey da motorla gidelim. Bu oyunda çok motor kullanmıyorum. Çünkü kullandığım zaman canım gidiyor bayağı bir. Ama. gideceğimiz yere gidene kadar bununla gidelim yani. Ne olacak? Helikopter yerine ben başka bir şey bulacağım. Başka bir. Araç bulacağım bir şeyle almak için. Oo bu köprü güzelmiş. Bu tüneli çok beğendim. Bu tüneli çok beğendim. Lan! Sen de çarp. Tamam çarpların azından. Okey. Cool. <gülüyor> Motor kullanırsak azça. Ay <gülüyor> Aynen ki bu şehirde bir şey ters gittiği zaman her şey ters gidiyor geldik abi geldik inanmıyorum geldik gerçekten geldik geldik niko ya başka bir dünyaya adım atmaya hazır ol niko merhabalar uf <gülüyor> güzelmiş lan bu <gülüyor> bunu alıyorum abik <gülüyor> hayır <gülüyor> ayakkabı abi ayakkabı ya ayakkabı önemli Hayır abi benim bir sınırım var. Bu çok fazla. Tamam Tamam Arkadaşlar benim bir sınırım var ya. Yani... <gülüyor> Kesinlikle böyleyiz. <gülüyor> uf Tamam. Güzel bir araba lazım bize. Hah. Tahmin edin kimin arabası bu? Tahmin edin bu kimin arabası? Okey. Araba tamam. Nikonun giysi tamam. Ben tamam ama birazcık panik halindeyim çünkü geç kaldık. Offf. Araba nasıl parlıyor? Nasıl da parlıyor? geldin Michel. Biliyorum, Niko'yu görmek için sabırsızlanıyorsun ama az daha dayan kızım. Büyük bir ihtimalle Mişelik Kızım diye hitap etmemeliyim. Okey, geldim. Koşa koşa geliyor bu sefer. Gel kaldık hadi hadi diye. Belki sabırsızlanıyordur, o yüzden buradadır. Hey, harika. Buraya gitsek fena olmaz da. Burası sınırım şey, değil mi? Aa beğenmedi. <gülüyor> A the ne? <Kıyafetimizi> beğenmedi. <gülüyor> Nico, was... datelesin Nico, lütfen böyle konuları konuşma. You <gülüyor> maybe Mişel seni öldürdüğüm bir mafya babasının arabasıyla yine onu öldürdüğüm mekana getiriyorum. Çok güzel bir date olacak. Nasıl beğenmedin sen bunları? Oğlum kızım bunların hepsi pahalı ya. Bu yakışıklılığın giysileri nasıl beğenmesin ya? Ya kıçıklık Rus giysilerini Sırp giysilerini beğeniyorsun. Aa, çok ilginç. Daha beğenmedi giysilerimizi. Uf. Wow. Don't <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani <gülüyor> ya dünyanın en iyi date'i olmadı tam olarak. Tam olarak istediğimiz gibi gitmedi. Arabadan biraz etkilendi kız ama ne <gülüyor> ya <gülüyor> kesin Niko'nun giysilerinden Niko'nun e, özenle seçtiği giysilerden e, çok da etkilenmedi. Her ne kadar ben o giysileri almak için ta diğer tarafa motorda gitmiş olsam bile Niko motordan falan düştü, arabaları ezdi, yollarda süründü. Ama o gecenin bu gece olduğuna inanıyorum ben. O yüzden ben, ben, ben... Seni okay, Yukarı kahve içmeye çıkıyorlar. Okey. Ee, şimdi olan şey. Ee, Michel ve Nico yukarı çıktılar. Michel'in evine çıktılar. Kamera Michel'in evine odaklandı ve bayağı bağırışmalar falan filan geldi. Hem Nico'dan hem de Michel'den. Benim tahminimce yukarı çıktılar ve birlikte korku oyunu oynadılar. Çünkü korku oyunları gerçekten çok korkunç ve insanlar gerçekten çığlık atabiliyor korku oyunlarında. Ee, bence çok keyifli bir vakit geçirdiler. Ee, tabii bunun yanında da e, kahve içtiler. Böyle sıcak sıcak kahvelerini de içtiler. O yüzden e, Nico güzel vakit geçirmiş gibi oldu. Hadi bakalım Elizabeth'in yanına gidelim. Bir görev için daha. sarım Jacob'u göreceğiz bu görevde sonunda. Çünkü Jacob'un yüzünü bir süredir görmüyorduk. Mesela en azından Nico için mutlu son oldu. Nico mutlu sona ulaştı. O da tabii ki kız arkadaşıyla birlikte e, kahve içinde korku oyunları oynamak. Her e, erkeğin hayalidir bu. Var ya az önceki date'den sonra hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Kolay gelsin dayı, dünya çok güzel bir yer. Hadi evet. ya, You fucking reggae idiot bitch! Rondo, you want blood clack, cause I didn't even bum buck right here, you know? Stop speakin' that gibberish! You know Shatina, fuck bum buck girl, you know what it is? Shot in a bum Hey, yo, hey, hey, hey, what's me. wrong, what's wrong? Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him, but some people he introduced me to he ripped me off big time. I'm put the Jacob, Jacob hiçbir şey yok. Jacob'u suçlayamasın bir kere, tamam mı? Jacob çok dürüst. Ee, çok dürüst bu suçlu Jacob. Nico, go Jacob'la birlikte mi gidiyoruz? Hayır. Elizabeth'in okay, bilmem ne şeyini geri alacağız. Tamam. Okay. En azından Jacob'ı gördük. Her ne kadar biraz daha e, tartışıyor olsalar da bu iki insan. Neden peşime polis takılacakmış gibi hissediyorum. Oraya gittiğimde. Peki, Jacob ile Elizabeth arasında bir seçim yapmak gerekirse kesinlikle Jacob'ı seçerim abi. Come on yani. sonuna kadar Jacob'ı seçerim ya. Elizabeth iş yaptığımız birisi. Mı? Elizabeth şu an iş yaptığımız birisi. Jacob bizim dostumuz. Arkadaşımız. Arkadaş dedin... Bir diğerinin arkasını kollar. O yüzden sonuna kadar güveniyorum Ben. Bize artık diğer adaları da göndermeye başlarlar ha yavaş yavaş. Pantolon ve ayakkabı değişecek. Kötü oldu yani Michelle'in öyle demesi. İnsanları üzmek istemeyiz. Özellikle bir tanecik sevgilimizi üzmek istemeyiz. Of. da çok güzel araçlar varmış yani. Burası neresi abi? Yeni hastane mi? Elizabeth Han, okay, buralarda siren buradaki eritileri devreden çıkarmamız gerekecek. Ha, bunlar lost and Damned mi? Yoksa? Engines Before of Death mi? Manito, polvo puro, the best man, Önüne çıkan herkese ezgeç. İyi, tamam, okey. Bir yerden içeriye girer, oradan şey yaparız. Çeyin nerede olduğunu göremiyor muyuz? Malın nerede olduğunu göremiyor muyuz? Malar her yerde tabii. Bu ayrı bir mesele de. <gülüyor> Niko şuradan çık lütfen. Niko, şuradan çık lütfen Niko. Ha? Bunu Stealth Kill yapabilir miyim acaba? ha Okey geri çekil geri çekil geri... Allah kahretmesin çok yanlış hareket yaptım Çok yanlış hareket yaptım Yapmak istemedim hareket yaptım. Nereden vuruyorsunuz lan? Çok yanlış hareket yaptım. Vurmayın oğlum Oğlum, ateş etmiyorsan her yerde kırmızı variller var. Anlamını biliyorsunuz, değil mi? Elizabeth'in mallarını buldum koko masada. E bitti bu iş. Arka taraftan girdik ha. A bitti lan olay? Temizledik, temizlemedik ki burayı biz daha. Abi, oğlum hala Lost burada değilmiş. Okay. Nasıl ya? Oha SWAT ekipleri geldi. Yo askeri bir helikopter sanırım. Wow. Bu evler bana mı sıkıyor birbirleriyle mi Sanırım birbirleriyle savaşıyorlar. Harika. Harika birbirleriyle savaşıyorlar. Burada cam varmış. Bunu önceden görseydim güzel olabilirmiş. Herkes öldü mü acaba burada? Wow wow wow, wow. okay okay okay seriler gelmişler. Lan yanlış yere saklanan Niko ha. Bir yere gitmiyorsun hocam. Lan lan lan lan lan lan lan lan Koş koş koş koş Niko koş Niko koş Niko koş Niko koş Niko koş, koş, koş Allah kahretsin canım çok az. Canım çok az buradan kaçmam lazım. Buradan kaçabilmem lazım canım çok az. Öf helikopterleri var. Wow wow wow Öyle bir şey yapmıyorsun. Öyle bir şey yapmıyorsun. Öyle bir şey yapmıyorsun. Niko arabaya bin Niko, Niko arabaya bin Niko. Oo, çok az canım var. Helikopter düştü lan. Nasıl bir tutku oğlum bu? Nasıl bir görev şeyi? Okay, doğru şekilde buradan kaçabilirim. Buradan kaçabilirim. Buradan kaçabilirim. I can do this. Bunu düzeltebilirim. I can fix this. Bunu düzelteceğim. Arabadan duman çıkıyor. Bu o kadar da düzeltemeyebilirim. Okey. Polislerden kurtulman gerekiyor. Şimdi mi? Uff. Sağa sağa sağa sağa sağa sağa sağa. Yeterince sağ yapamıyorum. Karşıdan geliyorlar. Ters yön ters yön. Trafikte ters ak. Trafikte ters yönü ak. İşteyim ki yeni araba ihtiyacım var. Çok riskli ama trafikte ters yöne ak, hayır ters yöne akma ters yönden geliyorlar. O zaman sağ tarafı mı gideriz yoksa sokak arasına gideriz? Sokak arasına gideriz. Oh. Oh. Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Little Jacob bile buluş. Oğlum yine hala fail ya. Eşin korktuğum yerine o yani. Hala fail bu bunu. O kadar az canım kaldı ki. Bir yere güm diye çarpıp ölebilirim ya. Abi aman abi. Aman. aman abi bana çarpmayın. Kime çarparsanız çarpın bana çarpmayın. İyi limuzinmiş. Michelle'in şey sonraki sefer limuzinle ile deyitir. Çıkarayım bari. Yani bir oyun oynarsınız ya bilgisayar bağırır ya abi bu oyunu oynamakta ben güçlük çekiyorum diye Araba şu an öyle bağırıyor abi ben gitmekte güçlük çekiyorum bak Beni süremeyebilirsin bir süre sonra haberin olsun Duyuyorum seni araba sen literal duyuyorum araba Oğlum geldik lan Gerçekten geldik lan burası bir şey değil mi ya Benim beni yolladığı şey değil mi Güvendesin diyor biraz sonra. Abi ne? Pardon, Geldim Jacob. Jacob you know, Yo, Hey Nico. Hey Jacob. What do you doing here? This is no place for you, monsieur. As it happens it is. You see Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elisabetta. I don't fucking believe this. Listen, I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Hey, you know, You could have gone down, too, if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Hold on. You mean they say you're going to get us off just like that? Not now, Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. Wow, okay, okay, okay. Yani wow. Bir, okay, oyun daha önce oynadım. Tamam, oyunu daha önce hikaye bilenler de bunun bir noktada olacağını biliyordu ama wow. Ben bu kadar erken olacağını olduğunu bilmiyordum. Pantoğolumu ve ayakkabımı değiştirecektim ulan Neyse gidip bari kendini değiştireyim ama Ama şu noktadan sonra polisleri yakalamış ve yakalamamış çok da unurumda değil ya Ben gidiyorum hocam beni tutamazsınız Beni kimse tutamaz ne sen tutabilirsin ne de yıldızlar tutamaz Okey fark etmiyor ben gidiyorum İşte Libertisti kadınları böyle oluyor Sen uğraş dedin Gözüne girmek için her şeyi yap Efendim Mallory <gülüyor> Diyecek bir şey mi var Mallory Belki beni tanıştırdığın kadınla ilgili söyleyecek bir şey vardır Mallory'a? Miko, ya Hocam bu kalsın. Ben kendime yeni bir pantolon almak istiyorum. Bu pantolon ne kadar? Siyah chinos. Ne abi bu? Güzel mi? İyi lan bu. Nice. Hocam ayakkabım var mı hocam? Başka bir şey yok mu burada? Tamam hadi bu ne oğlum? Ve ahpaplarım, Nico'da tam mutlu sona ulaştı diye düşünürken ee, aslında Michelle ve Nico'nun ilişkisi acı bir sona ulaşmıştı. Ve tam ve aksiyonun ve romantizmin ve dramanın Geldiği bu noktada bu bölümde der. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız like'larınızı ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. Destek olmak için selamlar abi. Aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.